Arkadaşlar merhabalar bu videomda mikro orijinal yayınların hazırladığı tet geometri Soru Bankası kitabında ikizkenar kenar üçgen konusundaki tepe taban ilişkisiyle ilgili kazanın testinin çözümünü yapacağız Hadi bakalım çözümlere başlayalım AB ile AC eşit verilmiş bize bir de buradan bir yükseklik çizilmiş İkiz kenar üçgende çizilen yükseklik tabanı ne yapıyor? İki eşit parçaya bölüyor Yani şu ve şu eşit olacak E x artı bir eşittir 2x eksi 3 ise Buradan x'i ne buluruz? 4 buluruz E x yerine 4 koysam Burası 5 yaptı Burası da 12 yaptı. ABC üçgen çevresi soruluyor. 5, 12, 13 üçgenden burası 13 yapar. Dolayısıyla burası da 13. E çevre ne yapıyor? 13, 13 burası 5 burası. Burası da 5 yapıyor. 13 artı 13 artı 5 artı 5 isteniliyor bizden. Kaç yapıyor cevap o zaman? 36 yapıyor. Yani birinci soru balık yaptı. Geldik ki. X kenarda çizilen bir kenar ortaylık var. Kenar ortay aynı zamanda nedir? Yüksekliktir aynı zamanda açı ortaydır. E. Sonra şuradaki üçgene bakacak olursanız bir dik üçgen var burada hatta dikten dik çizilmiş oldu. E, dikten dik çizince ne yapıyorduk? Öklit değil mi? Hemen h kare eşittir p çarpı k. Yani h kare eşittir 2 çarpı 8. 16'dan h'e böylelikle 4 buluruz. Bizden de bc isteniyor. H 4 ise burası da 4'tür. Toplamda bu uzunluk kaç yapıyor o zaman? 8 yapıyor. Yani cevap c an oldu ikinci soruda. Geldik 3'e. İkizkenar var, tabanda mevcut. İnsan ne yapar? Tabanına ait yüksekliği çizer. Hop çizdik yüksekliği. E yüksekliği çizince tabanı kaç parçaya bölecek? 10'a 10. Yani 10'u eşit parçaya bölmecek? Dikkat, 5'e 5, e 5 e olmayacak. Niye? Büyük üçgen ikizkenar, büyük tabanı kaç parçaya bölecek? 12'ye 2 eşit parçaya bölecek. Yani 6'ya 6 olacak. Buraya kaç kaldı o zaman? 4 kaldı. E şurada da bir 30 60 90 üçgen çıktı. E burası 30 derece oldu. 30'u karşı 4 ise 90'ın karşısı da direkt kaç yapar? 8 yapar. Bizden de zaten 8 isteniyor. Cevap Denizli oldu Üçüncü soruda. Geldik 4'e. kenar var, tabanda mevcut. Hemen ne yapar? İnsan olan hop tabana ait yükseklik hocam. Tabana ait yüksekliği çizdik. Tabanı iki eş parçaya böldü. 4 4. E büyük dik üçgen verilmiş. Bak dikten dik çizilmiş oldu. Ne var burada? Öklit. Gerçi A noktasının BD kenarına olan uzaklığı isteniyor bizden. Şurada kaç isteniyor? H, H karede P çarpı K değil midir? Evet. H kare eşittir 4 çarpı 9'a a eşit olacağından H kare eşittir 36 olduğundan H'ı da kaç buluruz? 6 olarak buluruz. Yani dördüncü soru akçay oldu. Geldik 5'e. Beşinci soruda ikiz kenar verilmiş tabanı keş parçaya bölecek. Hocam tamam. Şu tabanı keş parçaya bölecek. E, burada da bir ikiz kenarlık var. Buradaki ikiz kenarda tabanı keş parçaya bölecek. Yani şu parçayla da şu parça eşit olacak. E şurada küçük parçaya ben bir A dersem. Hocam A artı 2 ise burası da A artı 2 mi oldu? Evet toplam burası A artı 4 oldu. A artı 2 artı 2'den Hocam burası da A artı 4 olmalı A artı 4 A artı x'e mi eşittir? Evet A artı 4 eşittir A artı x ise A'lar naray Ve cevabı kaç buluruz? 4 olarak buluruz 5. soru Cihan oldu Geldik 6'ya Şimdi kenar uzunlukları birim cinsinden Üzerlerine yazılan şekildeki üçgenlerde Bc kenarına ait yükseklik x1'dir Hemen yüksekliği bulalım kardeşim Hop tabanına ait yüksekliği çizdik 6'ya alt diye iki eş parçaya böldü 6, 10, ne üçgeni 6, 8, 10 üçgenden yükseklik 8 oldu. Yani X'i 8 bulduk. DE kenarına ait kenar ortay. D, e ait kenar ortay aynı zamanda nedir? Yüksekliktir. Hocam 15, 15 oldu burası ve açı ortaydır aynı zamanda. E 15, 17, N e üçgeni 8, 15, 17 üçgeninden 8 çıktı. Kenar ortay dediğimiz Y aynı zamanda yükseklik yani bu da 8 oldu. E sonra... L açısının iç açı Z. Evet L'nin de iç açı ortayı. Hocam x kenarda tepe açısının açılan açı ortay aynı zamanda kenar ortaydır. Aynı zamanda yüksekliktir. 12 13'ü ne üçgeni? 5-12-13 üçgeninden 5 çıktı burası. Bu da 5 olarak çıktı. X, Y, Z için hangileri doğrudur diye soruluyor. Arkadaşlar Z X ve Y'den küçük. X ile de Y birbirine eşit çıktı. Yani cevap böylelikle ne çıktı? e dremit çıktı 6. soruda. Evet böylelikle bu testi bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda yaki özelliği testinde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.